Merhabalar. Şimdi sizlere, bizleri ekran başında takip ederek, gözlemleyerek yapabileceğiniz yağ yakımına yönelik egzersizler göstereceğiz. Hit kardiyo videosu çekeceğiz sizlere. Hit kardiyo videomuzda tüm vücut kaslarınızı kullanabilerek hem yağ yakımına yönelik egzersiz yapmış olacaksınız, hem de evde hareketsiz kalmayı birazcık daha azaltarak kilo kontrolü yapabileceksiniz sevgili izleyiciler. Şimdi başlıyoruz. Önce olduğumuz yerde adım sayıyoruz. Sizler de ekranlarınızın başında, olduğunuz yerde elinizin herhangi bir bölgesinde ekranın karşısına geçerek, olduğunuz yerde derin nefes alıp vererek adım sayarak başlayın. Yaklaşık 40-50 saniye adım sayar pozisyonunda olduğunuz yerde adım sayın. Aynı anda nefes kontrolü yapın. Nefes egzersizlerimiz hareketlerimiz için çok önemli. Hareketlerinizi daha dayanıklı bir halde yapabilmek için, daha kolay yapabilmek için nefeslerinizi kontrollü bir şekilde alıp vermeniz gerekiyor. Nefes alışverişlerimizi mutlaka burundan uzun soluklu alıyoruz. Ağzımızda nefesimiz göbek delimizden çıkacakmış gibi sert bir şekilde nefes veriyoruz. Adımlarımızı bitirdikten sonra ilk olarak sabit sola açış adımlarımıza başlıyoruz. Olduğumuz yerde gayet basit. Bir tane sağa açıyorum, kapanıyorum. Bir tane sola açıyorum, kapanıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Esnekliğiniz yavaş yavaş arttıktan sonra siz de bütün vücudunuzu birazcık daha kordon ederek kollarınızı, omuzlarınızı, bacak ve kalçalarınızı birazcık daha harekete katarak daha esnek bir şekilde yapmaya çalışın. Tarkatım sayımızı birden çok yüksek hale getirmemek için en minik adımlarla başlıyorum. En küçük adımlarla başlıyorum. Son 10 saniye. Hemen ardından birazcık daha harekete esteklik katmak için aktif dinlenip nefes kontrolünü sağladıktan sonra birazcık daha vücudumu esnek hale getirip ve sol çapraza doğru adım atıyorum. Aynı anda omuz ve kollarımı da bulunduğum yöne doğru nefes vererek çeviriyorum. Biraz daha sizden burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her göstermiş olduğum hareketi sizler de kendi vaktinizde göre kendi dayanıklanmanızla göre minimum 30 saniye yapacak şekilde ayarlayın. İsterseniz bunu birer dakikaya kadar çıkartabilirsiniz. Tekrar olduğum yerde adım sayıyorum, nefesimi kontrol altına alıyorum, bacaklarımın üzerine birazcık daha üst gövdeni katıyorum ve sağ bacağımı yan açıp kollarımı her iki yanı açıyorum. kapıyorum. Aynı şekilde sola açıp kapıyorum. Hazır. Kendi yaşınıza göre, kiramınıza göre, dayanıklılığınıza göre hareketi hızlandırabilir. Ya da kendi açmış olduğunuz müziğe göre hareketlerinizi hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve 0. Tekrar olduğunuz yerde adım sararak nefesinizi kontrol altına alın. Kendinizi çok yorulmuş hissettiğinizde ağzlarınızı tamamen kapatıp sadece burnunuzdan nefes alıp vererek nefesinizi daha hızlı bir şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Birazcık daha hızlandırıyorum. Olduğum yerde aktif dinlendikten sonra ve step sağ adım, sola adım, sağ geri ve sola geri şeklinde adım sayacağım. Bir, iki, 3 ve 4 Hazır son 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Yine kendi yaşınıza göre Kilonuza göre ve dayanıklılığınıza göre Ya spor geçmişinize göre Hareketi hızlandırabilir Yahut Birazcık daha esneklik katarak Hareketi Daha zor seviyeye çıkarabilirsiniz 4 3 2 1 ve 0. Tekrar olduğum yerde adım sayarak nefesimi kontrol altına alıyorum. Göstermiş olduğumuz bütün hareketler hemen hemen her yaş seviyesine uygun. Her sporcuya göre uygun. Evde yapabileceğiniz en basit hareketler. Bacaklarımı birazcık daha geniş açıyorum. Hafif vücuduma estetik kazandırıp bu kez az önce yapmış olduğum çapraz adımlarımı birazcık daha kollarımı ekleyip, vücudumu ekleyip, kalçalarımı ekleyip, bacaklarımı devreye sokup şş, birazcık daha tüm vücudumu çalıştırıyorum. Hazır. Sağ kolla. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, Dört. Birazcık daha esneklik katmak istiyorum. Hareketimi zorlaştırmak istiyorum diyenler için. Birazcık daha squat pozisyonundan daha aşağı seviyeye doğru inip her dönüşünde yukarıya bir tık daha kalkabilirim. Son. Dört. Üç. 2 Bir. Ve son. Tekrar aktif dinamik yapıyorum. Nabzımı yavaş yavaş yükselttim. Hareketin en başında kendimi yormadım. Vücudumu ısındıra ısındıra ve alıştıra alıştıra belli bir seviyeye getirdikten sonra artık bir tık daha hızlanabilirim. Yer yakmanı bir tık daha arttırabilirim. Olduğum yerde minik adımlarla koşmaya başlıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir tık daha yukarı çekelim. Bir tık daha zorlaştıralım. Çek. Çek. çek. Son dört. Üç. 2 Bir. Sol. Tekrar adım sayıyorum. Hiçbir harekette tamamen duran bir şekilde kendimi dinlendirmeye bırakmıyorum. Hiçbir şekilde tamamen durup dinlenmeye çalışmıyorum sevgili izleyiciler. Ya olduğum yerde adım sayarak yahut... Bulunduğum çevre içerisinde yürüyerek dinlenmeye çalışıyorum. Kollarını her iki yanı açtım. Adım saymaya devam ediyorum. Sağ ve sol dizi yukarıya doğru çekip ellerimi çekmiş olduğum bacaklarımın altında birleştiriyorum. Hazır. Son 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Devam, devam, devam, devam. Devam, devam, sol, dört, üç, iki, bir ve sıfır. Olduğum tekrar adım saydım. Tüm vücudumuzu çalıştırdığımızı söylemiştik. Şimdi birazcık daha karın kaslarımızı devreye sokalım. Bilseklerimizi omuz hizasında her iki tarafı açalım. Derin bir nefes verelim. Sağ dirseğimle sol dizimi, sol dirseğimle sağ dizimi birleştireceğim. Bunu yaparken başımı bulunduğum yere doğru değip, kademede bulunduğu yöne doğru çevirip yan karın kaslarımı üst ve alt karın kaslarımı daha fazla harekete geçiremesini sağlayacağım. Hazır. 1 2 3 4 1 2 3 4. devam 1 2 3 4 Yine kendi dayanıklılığınıza göre hareketi biraz yavaşlatabilir yahut gitme göre hızlandırabilirsiniz. Eğer çok yorulduysanız şu an bizlerin yaptığı gibi daha duran bir şekilde. Eğer hala enerjiniz yüksek ise birazcık daha tempolu. Çek, çek, çek. Sol, altı, beş, dört, üç, iki, bir ve sol. Olduğum yerde adım sayıyorum. Birin bir nefes alıyorum nefesimi veriyorum. Nefesimi kontrol altına alıp rahat bir nefes alıp verene kadar aktif dinlenme gerçekleştirip hareketimi sonlandırıyorum.